Dönüyorum konuğumuza. Çok değerli bir konuğumuz var. My Life Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nin sunduğu bu programda Emine Baver Burkay Hanım Efendi geldiler. Ee, i̇lk Türk resim ve sanat terapistisiniz değil mi? 6 yıllık İsviçre'de gibi. eğitimler aldınız. Evet. Efendim sizi bir tanıyalım. Evet. Gerçekten merak ediyoruz. Ee, ben de tanıdım ama daha derin tanımak ve tüm e, ana vatan ve yavru vatanın ve tüm dünyadaki insanımızın e, sizi tanımasını, bilinmenizi, biliniyorsunuz ama daha çok bilinmenizi evet. isterim. Buyurun. Teşekkürler. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Ben size Emine Bavar Burkay'ı burada bulunma nedenim olan kimliğimle e, tanıtmak istiyorum öncelikle. E, şöyle ki e, İsviçre'de 6 senelik resim ve sanat terapisi eğitimi alan e, ilk e, Türk... E, ...işi olarak... ...çok güzel bir duygu bu... ...ve oradaki İsviçre da ...bu konuda birçok... ...röportajlar yaptılar... ...şu anda da Google'da... ...bunlara ulaşılabilir... hakkındaki bu yazılardan... ...bu bilgileri alabilirsiniz... ...çok duygulandım... Evet. ...siz de <gülüyor> bu programa katılmanın... ...bir ayrı bir heyecan içindesiniz... Aynen. ...değil mi? <gülüyor> öyle, öyle. Nasıl oldu orada eğitim alırken... Hocalarınız size ne dediler? Diğer Türkler başka işin yok mu dediler? Böyle terapim evet. olur dediler kim bilir. Pozitif ve negatif söylemler olmuştur muhtemelen. Evet aynen öyle. Şöyle ki uzun bir yolculuktu. Çok uzun bir yolculuktu. 5 sene eğitim uygulamalı eğitim. Zürich'te daha sonra da bir sene oranın en büyük psikiyatri kliniklerinden biri olan Münsterling'in psikiyatri kliniğinde e, asistan olarak stajımı tamamladım. %100 bir çalışma e, derecesiyle. Şöyle ki e, oradaki insanların e, hepsi bu resim ve sanat terapisinden e, bu sayede faydalanmış oldu. Hele kendi ülkem insanları Türkiye'mizden gelen danışanlarım çok faydalı bir metot. Onu belirtmek isterim. Şöyle ki başlı başına bir terapi metodu, resim ve sanat terapisti. Ayrıca bizler alternatif tıp dalı değiliz. Koruyucu ve tamamlayıcı hekimlik dalı oluyor.